Döverliselerinler Türkiye'nin tarafsız haber ülkelerine karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık'ın Mazat, tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün reşkan gelişmeyi için paylaşacağız bendim. Ana haber ülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Sosyolojik Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, TV'de Tarık Haber, Red Dead Ground, Zahip It, 8, YouTube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Bir ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar. eminatörümüzde açıldıkça sizlere eee paylaşacağız deriz yerler diyoruz ve ana haber bültenimiz başlıyor Yıkılan sitenin yöneticisi konuştu. Müteahhit depremde dışarı çıkmayın diye sattı dedi değerli izleyenler. Adayla iki bloku depreme yıkılan güçlü bahçe sitesinin güzel Ertuğrul Şahbaz. Müteahhit bize evi satarken dairelerin deprem dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsan'a devam ederken iki bloğumuz yıkıldı dedi. Bahçe sitesinin yöneticisi Ertuğrul Şahfas müteahhit bize evi satarken dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi hatta deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın dedi biz de buna güvenerek binadan çıkmadık sarsıntı devam ederken iki blokumuz yıkıldı dedi Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 5 bloklu güçlü bahçe sitesinin iki bloku yıkılırken enkazda çalışmalar sürdürülüyor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 Altın makas ile açılış yapıldı. Kendilerine meskenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz, sistemize çok güveniyordu. Bize temelde 2,5 metre beton olduğunu söylemişlerdi. Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı, ona da güvendik. Mehmet Güçlü'nün inşaatına başladığı siteyi tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devrettiğini öğrendik. Altaş da burada blokları bitirmekte güçlük çekti. Daireleri sattılar ama birçok sorun yaşadık. Müteahhit, burası çok kıymetlenecek diyordu. Böyle olunca biz de yatırımımızı bu siteye yaptık, aldığımız krediler var. Döneminde burada altın makasıyla açılış yapıldı diye konuştu. Otopark, sitenin bloklarına da yatırmıştı. Otoparkta araçların sağlam olduğunu belirten Şahbaz, buradaki en büyük sorunun, Bina bittikten sonra sitenin ortasına eksi ikinci kata otopark inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. O otopark bu sitenin bloklarına da yatılmıştı. Dilatasyon yapılmamıştı. Depremde bloklar oynadığı zaman otoparka çarptı, kolonları kırdığını ve binaların yıkıldığını düşünüyorum. Sitenin altında 150 araç var. Hepsi sağlam, araçlarımızı çıkarıp bitmek istiyoruz. Otopark sağlam duruyor. Su motorları çalışmadığı için araçlar su altında kalabilir. Araçlarımız elimizin altında olsun dedi. İstanbul'da en yaşlı konu tutuklu Fatih ve Üsküdar'da kahramanman maç depremeyi ilk hasarlı yapı sayısı açıklandı. 9 aylık hamile işimi deprem sırasında balkondan atarak bir tari koopatik deprem paylaşımlarına yeni tutuklamak. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. NATO'dan deprem dayanışması mesajı geldi. Stonberg yarın Türkiye'ye gelmiş. NATO Genel Sekreteri John Stonberg 13 Şubat tarihinde Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, 16 Şubat tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Şubat tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Stoltenberg, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatleri bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz 10 elde hasar tespit çalışmaları sürüyor 50.576 bin 576 bina acil yıkılmalı kararı verir Karamanmaraş merkezi depremlerden etkilen illere yürütülen hasar tespit çalışmalarında 1 milyon seger 56 bin bağımsız birim incelendi Acil yıkılması gereken 50.576 bin bina tespit edilir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen hasar tespit çalışmalarında 1.856.000 bağımsız birim incelendi. Acil yıkılması gereken 50.576 bina tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7.100 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Bakan kurum, çalışmalara ilişkin 387.346 binada 1.856.864 bağımsız birim incelendi. 11.114 bin binada 71.174 bin bağımsız birim orta hasarlı, 50.576 bin binada 224.923 bin bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 99.300 bin binada 640.131 bin bir bağımsız birim as hasarlı, 180.355 bin binada 760, 127 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, ilin il hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: Gaziantep, 130.331 binada 487.814 bağımsız dilim incelendi. 11.922 binadaki 27.987 bağımsız dilim acil yapılmalı. 96.881 binada 400, 2006, 119 bağımsız dilim az hasarlı veya hasarsız. Malatya, 25.311 binada 152.688 bağımsız birim incelendi. 6.599 binada 38.568 bağımsız birim acil yıkılmalı. 12.6112 binada 80.254 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız. Elazığ, 2488 binada 24.734 bağımsız birim incelendi. 587 binadaki 3675 bağımsız bilim acil yıkılmalı. 1659 binada 19.575 bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Atay, 49.470 binada 183.291 bağımsız birim incelendi. 10.911 binada 54.468 bağımsız birim cil yıkılmalı. 34.213 bin binada 106.330 bin bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Adıyaman, 28.766 bin binada 102.932 bin bağımsız birim incelendi. 6.108 bin binadaki 28.265 bin bağımsız dikim acil yıkılmalı. 16.919 bin binada 50.022 bin bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Osmaniye, 28.317 binada 90, 1.999 bağımsız birim incelendi. 2.122 binadaki 8.490 bir bağımsız birim acil yıkılmalı. 24.454 binada 78.354 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız. Kilis, 3.748 binada 23.900 bir bağımsız birim incelendi. 585 binadaki 905 bağımsız bilim acil yıkılmalı. 2807 binada 21.520 bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Kahramanmaraş, 57.087 binada 222.863 bağımsız birim incelendi. 10.777 binada 53.227 bağımsız birim acil yıkılmalı. 37.570 binada 139.019 bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Diyarbakır, 24.314 binada 260.2702 bağımsız birim incelendi. 520 binada 6.069 bağımsız birim acil yıkılmalı. 20.838 binadaki 236.325 bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. Adana, 5.797 binada 16.474 bağımsız birim incelendi. 46 binadaki 1074 bağımsız bölüm acil yapılmalı. 5.225 binada 97 bin bağımsız dikim az hasarlı veya hasarsız. haber bültenimiz devam ediyor değer dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz bakan Özer deprem bölgesindeki illerden beş öğrencimiz naklinin başka illerdeki ıı, illerdeki okullara aldırdı değerli izleyenler yani. Milli Eğitim Bakanı özer. Depremin yaşandığı 10 ilde 3.878.441 öğrencimiz var. Bunlara 5.836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldırdı dedi. Milli Eğitim Bakanı özer, depremin yaşandığı 10 ilde 3.784.411 öğrencimiz var. Bunlardan 5836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı, dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibariyle tamamlayacağız, fadesini kullandı. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için Anadolu Ajansı uygulamasına akıllı cihazlarınıza iOS, Android, Windows kurabilir, Twitter'da Eta sabını hesabını takip edebilirsiniz. Ana haber bölgeniz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şubat 2023 maaş ödemeleri SSK ve Bakur aylık maaş ödemeleri ne zaman yatacak değerli izleyenler detayları haberimiz. Karavan Maaş Merkezi yaşanan depremler sonrası SGK tarafından memur maaşları erken yata yatacağını daha açıklamaya gelmişti. SSK ve Bakur aylık maaş ödemeleri ne zaman yatacak ve ebekli ne ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Peki SSK ve Bakur aylık maaş ödemeleri ne zaman yapacak değerli yani emekli maaşları ayın kaçında yapacak detaylar haberimize belli olur. <gülüyor> Bakano Sekreterliği 85.21.10 6100 ,11 11000 eee 1110.000 70 borsa 4950 ve Bitcoin 22788'e günü piyasada kapatılmış Talimat pergem Başar Erdoğan Elazığ 11. il olarak afet bölgesine dahil edildi dedi. 15 Şubat 2023-2039 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MNK toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AFET bölgesine bir bilim daha dahil edildiğini belirten Çelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ Depremden etkilenmesi bakımından 11. yıl olarak AFET bölgesi olarak değerlendirilecektir. ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme kurulu meyyeke sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 yılda büyük yıkıma yol açan 7. 7 ve 7. altılık depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgesinin 12 yüze çıkarıldığını söyledi. Çelik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla azı. Depremden etkilenmesi bakımından on birinci olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir ifadelerini kullandık. Çelik'in açıklamaları şöyle. Depremin meydana geldiği andan itibaren devlet o günden bugüne üstün bir gayret sark ediyor. Şimdiye kadar üç günden fazla artçı deprem gerçekleşti. İkinci depremin olduğu sırada biz Adanaydı. Yoğun bir şekilde hissettik ki merkez üssünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir şey. Son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız. 35 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Sadece Türkiye'deki kurumların değerlendirmesi değil, dünyadaki önemli kurumların değerlendirmesi bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız. 200 binden fazla vatandaşımız tahliye edildi. 200 binden fazla vatandaşımız başka yerlere tahliye edilmiş oldu. Yiyecek, içecek. Barınma ihtiyaçların karşılanması bakımından mücadele çok güçlü şekilde veriliyor. Hepimiz afet bölgelerinde vatandaşlarımızla beraber olmak için siyasi tartışmaların parçası olmadı. Adana olmayacağız. Merhaba bir tek onun eline sıkmadı değerli izleyenler. Bakın ki Ama haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık bir kadar bu etkanlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 açıklandı değerli izleyenler. Bakın emekliler ne kadar açık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli maaşı ödeme tarihiyle ilgili olarak önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Kahramanmaraş depremi nedeniyle emekli aylıklarının erkene çekildiği belirtildi. Peki, Şubat ayı emekli maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri 4A, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur. Emekli maaşı ve memur maaşları yaşanan deprem, felaketinin ardından alınan kararla erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yayınlanan duyuruda Sosyal Sigortalar Kurumu, ...ve Bağkur emekli maaşı erken ödeme tarihleri yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat ödeme dönemi gelir, emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş olsun Türkiye açıklamasında bulundu. Şubat ayı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde, Bağkur'luların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu aylıklarından 17-18-19-19 20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta. 21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta. 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta. Bakur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta. 27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak. Enkazdan kurtulan kişi sayısı ve isimleri 13 Şubat 2023. Deprem enkazından bugün kaç kişi çıktı? Son dakika... Anaverş bülterimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem sonrası ingiliz sonucunun küstah Türkiye yorumuna tepki yağdı utanç verici dedi. Programın kaldırması gerekiyor. Türkiye peş peşe meydana gelen depremlerden sonra tüm dünya yardım için harekete geç, geçmişken, İngiltere'de yay, yay, yayın yapan Capital FM Bradious'un sorcusu DJ Entry Payne, deprem hakkında yaptığı yorum büyük tepki çekti. Ünlü sonucu deprem ardından özür diledi. Türkiye'de peş peşe meydana gelen depremlerden sonra tüm dünya yardım için harekete geçmişken İngiltere'de yayın yapan Kapital FM Radyosu'nun sunucusu DJ Antfine'nin deprem hakkında yaptığı yorum büyük tepki çekti. Ünlü sunucu tepkilerin ardından özür diledi. Dünya deprem felaketi yaşayan Türkiye için seferber oldu. Pek çok ülke yardım kampanyası için harekete geçti. İngiliz radyosu Kapital FM sunucusu Antfine'nin... Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından yaptığı yorumlar nedeniyle tepki çekti. Ara eleştirilerin ardından tweet atarak özür dileyen sunucu, Merhaba arkadaşlar, dün gece şovda yaptığım yoruma değinmek istiyorum. Duyarsızdı ve zamansızdı. Programımda kimseyi gücendirmek istemiyorum. İçten ve yürekten özür dilerim dedi. Her akşam milyonlarca kişi tarafından dinlenen programda Antfine'in yaptığı yorum, Türkiye'deki ucuz estetik ve diş tedavilerine yönelikti. Aynı programda şu yorumu yapmıştı. Sanırım önümüzdeki birkaç yıl Türkiye'ye ucuza uçmak için araştırma yapmanın şimdi en iyi zamanı. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz. Döndüğünüzde 19 yaşında gibi görünebilir ve seneye lav ıslanda katılabilirsiniz. Programın kaldırılması gerekiyor. Twitter'da birçok kullanıcı Antfine'in hadsiz açıklamalarına tepki gösterdi. Bir kullanıcı kapital FM'i etiketleyerek, Türkiye depreminde ölen insanlar ve çocuklar pahasına Antfine'in şaka yapmasına cidden izin verecek misin? diye sordu. Bir kullanıcı bunu nasıl söylediğini anlamıyorum. Yorumunu yaparken bir diğeri, programın bu aşağılık yorumdan sonra kaldırılması gerekiyor. Ne kadar utanç verici dedi. Kapital FM ise skandala yönelik herhangi bir yorumda bulunmadı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. 28 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı değerli izleyenler. Avele cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen bir kişinin 20 sonra ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen bir kişinin 28 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri Eyaleti'nde 28 yıldır hapiste olan 50 yaşındaki Lamar Johnson'ın masum olduğu anlaşıldı. Cinayet nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Johnson'ın suçu işlemediğine dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığı belirtildi. Mahkeme yargıcı, Johnson'ın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Johnson'ın ayıdıklarının tamamlamasının ardından serbest bırakıldı. Avukatları yaptığı açıklamada Johnson'un ailesiyle yeniden görüşmeyi planladığını ifade ederek ondan çalınan zamanı hiçbir şeyin geri getiremeyeceğini belirtti. Johnson'un avukatları masumiyetini gösteren kanıtların bulunduğunu ancak siyahi gençlerin görmezden gelindiği ifade etti. Avukat Kim Gardner kanıtlara ulaşılmasının ardından Ağustos ayında Johnson'un serbest bırakılması için dilekçe vermişti. Masum olduğunu söylemişti. Johnson, 1994'te Marcus Boyd'un iki maskeli şahıs tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada suçlu bulunmuştu. Polis ve savcılar, uyuşturucu satışı ile ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle cinayetin işlendiğini açıklamıştı. Johnson ise suç işlendiği sırada olay yerine kilometrelerce uzaklıktaki kız arkadaşıyla birlikte olduğunu söylemiş ve başından beri masum olduğunu ifade etmişti. Johnson ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, Olayın ikinci şüphelisi Phil Campbell ise suçunu kabul ederek ceza indirimi almış ve 7 yıl hapse mahkum edilmişti. Başka bir cinayetten müebbet cezası alan 46 yaşındaki James Howard, Boyd'u Campbell ile birlikte öldürdüklerine, Johnson'ın ise onlarla birlikte olmadığına ilişkin ifade vermişti. your id is Eman haber bürtü dediğimiz gibi devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Madalmanın baş çağrısına Haluk Levent'den yanıp geldi değerli izleyenler. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım sebebirliği başladı. Deprem felaketinin ardından yardım ve bağış çağrısı yapan Dünya ünlü isimler arasında ABD şarkıcı Madonna' katıldı. Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Madonna duygusal bir yazı kalem aldı. Madonna'nın sosyal medya hesabına yaptığı bağış paylaşımına ABBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Clement'ten yanıt geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Deprem felaketinin ardından yardım ve bağış çağrısı yapan dünyaca ünlü isimlerin arasına Amerika Birleşik Devletleri'li şarkıcı Madonna da katıldı. Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Madonna duygusal bir yazı kaleme aldı. Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı bağış paylaşımına Ahbap'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent'ten yanıt geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri 10.11'den etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Büyük felakette kaybedilen canlar, kurbanları hiç tanımayanların bile yüreklerini sızlattı. Yardım çağrısı yaptı. Dünyaca ünlü Yıldız Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı. 54 yaşındaki ünlü Yıldız, paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi. Binlerce kişi öldü. Madonna sevgililer gününü herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı diyerek Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı yaptı. Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı bağış paylaşımına Ahbap'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Levent Twitter'dan thank you madonna diye yazdı. Türk ünlüler teşekkür etti. Murat Boz, Pınar Altuğ, Işın Karaca, Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimlerde Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan madonna'ya teşekkür etti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve haberimize geçiyoruz. Deprem bölgesine yardıma koşan Dilay'dan acaba apare geldi. Kazada hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki afet yardım malzemeleri götüren ve İzmir'e dönüş yolunda uşakta tarlaya yuvarlanan kamyonette bulunan İzmirli Dilay ceviz 33 yaşamını yitledi. <gülüyor> Aynı araçta bulunan ve bölgeye yardım için giden iki arkadaşı ise yaralandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ilde binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremler sonrası afet bölgelerine insani yardımlar hız kesmeden sürüyor. İzmirli Bilay Ceviz, de üyesi olduğu Katler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini dört araca yükleyip, Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir'den yola çıktı. İzmir'e dönüp aldıkları malzemeler ile afet bölgesine gideceklerdi. Depremin merkez üstüne ulaşan ve burada yardım malzemelerini arkadaşları ile birlikte dağıtan Dilay, İzmir'de toplanan yardımları almak için dernek üyesi beraberindeki Serhat K. 45 ve Mustafa S. 39 ile birlikte İzmir'e dönme kararı aldılar. Dün öğle saatlerinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K 45 kontrolündeki 10BF8184 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpık tarlaya uçtu. Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken arkadaşları Serhat K ile Mustafa S. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Uşak eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Serhat Ka İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son görüntüleri yardım malzemeleri kamyonete yüklenirken, İzmirli Dilek'in son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Dilek'in afet için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor. Öte yandan İzmirli Dileğin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. ve Diğer haberimize devam edelim. Geçiyoruz. Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı değerli izleyenler. Bakın o sözler neymiş? Tüm gibi dün de bir kez daha bana, şahsıma, partime, hükümetime en ağır ifadelerle, en ağır kavramlarla, kelimelerle hakaretler yaptı. Bunların hiçbirini üzerime almadığımı, ciddiye de almadığımı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak es kaza televizyonlarda bu konuşmaları gören dinleyen çocuklarımızın ruh sağlığı noktasında endişe taşıyor. Aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve geri haberimize geçiyoruz. Tarihin yazacak keşif geldi Leonardo Da Vinci ye yer çekimini Isaac Newton'dan önce bakın kim bulmuş. <gülüyor> Tarihin yazacak keşif geldi Leonardo Da Vinci yer çekimi Isaac Newton'dan önce keşfetmiş olabilirsiniz. Tarihi yeniden yazacak keşife göre de da tabinci yer çekimini Isaac Newton önce keşfetmiş olabilir değerli izleyenler. ABD'li yaran California Teknoloji Enstitüsü'nden Caltech araştırmacılar İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci'nin defterlerini yeniden inceldi ve onun yer çekiminin bir tür ivme olduğunu gösterdiği deneyim, deneyimin ta, taslağını buldu. Uzmanlar zamanlar Da Vinci'nin yer çekimi sabitinin %97 doğrulukta hesaplarını açıkladı. Bununla birlikte araştırmacılar da Da Vinci'nin deney deneylerinin yer çekimini kesin olarak açıklamasını engelleyen tek şeyin kullandığı sınırlı araçlar olduğunu inandıklarını bildirir. Çünkü Da Vinci nesneler düş düşerken zamanı tam olarak ölçü bir araçtan yoksulluk. Tarih yerinin e, 1452 ile 1519 yıllar arasında ya yaşayan Da Vinci dönemin en bilgiye insanlar arasında yer alıyordu. Bu nedenle Da Vinci'nin yer çekimi kavramını keşfetmiş olması bilim insanlarına şaşırtıcı gelmedi. Diğer taraftan e, Galileo, 1604 yılında düşen nesnenin kat ettiği mesafenin geçen zamanın karesiyle orantılı olduğunu öne sürdü. 17. yüzyılın sonlarında ise Newton nesnelerin birbirini nasıl çektiğini açıklayan bir evrensel çekim yasası geliştirdi. Newton keşfi ağacın altında otururken kafasına elma düşmesi ardından aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İngiliz matematikçi 1666 yaz yazında düşen elmayı gözlemledikten sonra yer çekimi teorisini geliştirdiği bir yürü Yuruka anı yaşadı. Newton bir yüksek bir daldan düşerse yer çekiminin daha da uzayabileceğini, muhtemelen bu sürecin uzaya kadar devam edebileceğini teorileştirdi. Pre-S.org'da yayınlanan çalışmanın yazarı Murray Gleip de Da Vinci'nin deneylerini ilk olarak Da Vinci tarafından bilim ve sanat ve kişisel konuları kapsayan bir makale koleksiyonu olan Kodeks Euro'da de fark etti. Greg yaptığı açıklamada gözüme çarpan şey çizdiği üçgenler, e, üçgenlerden birinin ikiz kenardaki üçgen olmanın hipotenüse Eurokaya mot yazdığı ya zamanda. Leonardo da bu ifadeyle ne demek istediğini merak etmeye başladık diye konuştu. Daha önceden eskizlerinin yere paralel düz bir çizgi boyunca hareket eden su veya kum döken bir su sürahisini gösterdiğini belirten Greg... Da notları bir nesnenin atıldığında sabit bir hıza düşmeyeceğini, aksine hızlanacağını açıkçası kavuşturuyor. Ayrıca Da Vinci'nin sürahi artık içerisindeki nesneleri eklemediği için içeriğin yatay olarak hızlanmasını durduracağını da yazdı dedi. Diğer taraftan Da Vinci eskizlerde görülen bu ilmeği matematiksel olarak tanımlamaya çalıştı ancak... Hedefi fit tam olarak tutturamaz. Araştırmacılar Da Vinci'nin sürahi deneyini yürütmek için bilgisayar modellemesini kullanırlar ve onun nerede ne, onun nerede nerede yanlış yaptığını buldu. Çalışmama yazarlarından Kilis Rock gördüğümüz şey Leonardo'nun bununla e, boğuştu. Ancak düşen nesnenin mesafenin 250T ile orantı olduğu şeklinde modelle, modelleştirdi. 250T zamanı temsil ediyor. Ancak zaman T kareli orantı. Ancak, da, ancak daha sonra Da Vinci'nin yanlış hesapla denklemleri doğru şekilde kullandığını öğrendik. Da Vinci rütlarında Eki denklem trinin grafiklerinin yakından sıralandığı bir dönem olan dört zaman aralığına kadar düşen bir nesneyi tas, tasvir ettiği açıklamasını yaptır. da Davinci'nin daha fazla deney yapıp yapmadığını veya bu soruyu daha daha derinlemesine inceleyip incelemediğini bil, bilmiyoruz fakat 1500'lerin başında bu sorunlar bu şekilde mücadele ediyor olması Düşünceler ne kadar ileride olduğunu gösteriyor diyerek sözleri sonlandırdı. Leonardo da Leonardo Sir Preiro'da Da Vinci 15 Nisan 1452 doğdu ve 2 Mayıs 1519 hayatını kaybetti. Rönesans döneminde yaşamış İtalyan bilge dönemin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisi, müzisyeni, Hekel tıraşı, botanistik, jeologu, karografi yazar ve yazar verir sattı. en tanınmış eserler arasında Bildros adamı, Mona Lisa tablosu ve son akşam yemeği tablosu yer almış. Pavinci, Rönesans sanatına do doğrulara ulaştırmış, duruklarına uğraştırmış. Yalnız sanat yapısına değil çeşitli alanlardaki araştırmaları yerleştirmiş. E, araştırmaları ve buluşları ileride tanınan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaşlarının ve gahlarından biri kabul ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. en karte not çıktı. Burada kızım var lütfen dedi ve bakın sonunda ne oldu? Atay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan burada kızım var lütfen yazılı not görenleri duygulandırdı. Maraş'ta meydana gelen depremde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çok sayıda bina yıkıldı. Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazın üzerine depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen burada kızım var lütfen. 13 Şubat 2023 yazılı not görenleri duygulandırdı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem bölgesinde binlerce araç hurdaya döndür. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. Hurdaya dönen yaklaşık 2000 bin araç, belediyeye ait asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanda toplandı. Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında Hude'ye dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Kılkadiroğlu ilçesine bağlı nefes mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Alana şu ana kadar yaklaşık 2000 araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi. Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor. Demir yolları onarılıyor. Kavramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat onarılarak yeniden ulaşım açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, Min Afat ile koordineli olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucu toplam 1275 kilometrelik demiryolu hattında depremin etkisiyle hasar oluştuğu belirlendi. Yapım ekiplerinin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, bakım ve onarımı yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. İslahiye Fevzipaşa, Fevzipaşa Nurdağ, Köprüazı Kahraman Manmar Pazarcık-Malatya hatlarını kapsayan 215 kilometrelik demiryolunda ise çalışmalar sürdürülüyor. Depremler nedeniyle Garli istasyonlarda bekleyen ve seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan bir dizel seti de yoldan çıkarak orta ve ağır şekilde hasar aldı. Ayrıca 307 yük vagonu 9 lokomotif Kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Vagonların büyük bölümü kaldırıldı. Kalan lokomotif ve vagonları kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Öte yandan afet bölgesine konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı trenler YHT ile 186 sefer düzenlendi ve 34889 afetzedenin tahliyesi sağlandı. Bu trenlerle 458 gönüllü doktor ve 2700 askeri personel deprem bölgesine sevk edildi. Ayrıca depremden sonra çeşitli gar ve istasyonlardaki yüz, e yakın vagonda yaklaşık 6000 afetse de misafir edildi. Afet bölgesine gönderilen 30 yük treniyle 628 yaşam konteyneri, 52 seyyar tuvalet, jeneratör, 69 vagonda su, giyim, hijyen ve insani yardım malzemesi nakledildi. Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri sürüyor. Ama haber ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir bu ekran markadayız ve yaklaşık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin play-off yükseldi değerli izleyenler. Fenerbahçe Opet C Şampiyonlar Ligi D grubu son maçında Polonya kibi LKS ve Komekon ile karşı karşıya geldi. Belinde Max Mekling Hall sa e, salonda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet 25-22, 25-16, 28-26 setler sonucu 3 skorla kazandı. Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi D grubu son maçında Polonya ekibiyle KS Konversin ile karşı karşıya geldi. Berlin'de Makaş Melinka Halle salonunda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 25-22, 25-16, 28-26 setler sonucu 3 sıfırlık skorla kazandı. Mücadeleyi 31 sayıyla tamamlayan Melis Vargas, maçın MVP'si seçildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet, D grubunu ikinci sırada tamamlayarak Leo etabına yükselme başarısı gösterdi. Deprem sonrası ligden çekilen takımlar. Siyah kurdele takan Fenerbahçeli voleybolcular sahaya acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun pankartıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunurdu. Setler 25-22, 25-16, 28-26. Süre 76 dakika 25-22-29. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Paylaşımını neden sildiğini açıkladı değerli izleyenler. Karaman meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle de binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarıysa sürüyor. Olayışının neden sildiğini açıkladı. Karaman Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Afab Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunuyor. Depremzedeler için çalışmalarda bulunan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sistem etti. Bunları nerede yıkatalım? Haluk Levent gönderilen bazı yardım kolilerini işimizi gücümüzü bıraktık, Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz. İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım? Nerede ütületelim? Notuyla yayınladı. İrtibatsız bir biçimde deprem bölgesine göndermeyin. Daha sonra bu paylaşımını silen Haluk Levent... Körlü kıyafet kolilerinin yanında kamera kadrajına girmiş konuyla alakası olmayan markalar var bu nedenle siliyorum tweet'i. Ama yine de aklınızda kalsın. Gelişi güzel bir şekilde bir kamyon irtibatsız bir biçimde deprem bölgesine göndermeyelim. Lütfen. Açıklamasında bulundu. Fotoğraflar Anadolu Ajansı İHA tweet'tir. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Donald Türkiye tek yürek yardımı kampanyasına destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tek yürek, ortak yayına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konuk temeli atarak inşeye başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanın üstesinden geleceğiz. Kabine toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. Afet hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır ifadelerini kullandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize de geçiyoruz. Günayet davasında yargılanan genç kız ceza almak istemiyorum diyerek ağladı değerli izleyenler. Kocaeli'de sevdiği kız ile evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren Prase ve beraberindeki iki sanık hakkında mütala verildi. Göz yaşları içinde savunma yapan Frasse, nin sevgilisi tutuklu sanık ceren İ ben cinayet işlemedim, böyle bir şeye iştirak etmedim. Ceza almak istemiyorum, dedi. Cumhuriyet savcısı Frassenin nin tasarlayarak kasten adam öldürme, suçundan müebbet hapis, sevgilisi ceren İ, nin ise yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Servetiye Mahallesi Soğuksu Meydanı'nda 2 Ekim 2021'de meydana gelen olayda gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı 49 evinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş. Saldırgan ise iş adamına ait lüks çit çalarak olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşk olduğu öğrenilen İmin yabancı uyruklu sevgilisi Frasse tarafından bıçaklandığını belirlemiş ve Frasse ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İl ve Ali İçeçe gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bana saldırdı, boğazımı sıktı, nefessiz kaldım. Calip Tatlı'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Frasse, Ceren İl ile geçtiğimiz celselerde tahliye edilen tutuksuz sanık Ali İçeçe'ye, Aileler ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıratse, Cahit'in bana saldırması sebebiyle bu olay yaşandı. Evine sadece konuşmaya gitmiştim. Konut dokunulmazlığını ihlal etmedim. Eline gittiğimden haberi vardı, kapıyı kendisi açtı. Bana saldırdı, boğazımı sıktı, nefessiz kaldım. Bana küfrediyordu. Sadece kendimi savundum. Cahit'in parasını almadım, onu kasten öldürmedim. Olay yerine tek başına gittim. Olayda Ali ve Ceren'in iştiraki yoktur, dedi. En çok ne yaptım? Gözyaşları içinde savunma yapan Ceren'in suç ve bunu vermesini istiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Kandırıldım. Kırasın Cahit ile konuşacağını bilmiyordum. En ağır şartlarda yargılanacak ne yaptım? İşlemediğim bir suç sebebiyle 1.5 yıldır tutukluyum. Ben cinayet işlemedim. Böyle bir şeye iştirak etmedim. Ceza almasın. için suçlar Tahliye ve beraatimi istiyorum diye konuştu. Ali İÇÇ ise beraatini istedi. İki sığın cezalandırılması istendi. Sanıkların savunmasının ardından mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Frasse, nin tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis, hırsızlık, konut dokunulmazlığı, bıçak bulundurma suçlarından ise 9 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalada, nin de tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etme, suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılması, Ali İ, nin ise beraati talep edildi. Evet, değerli izleyenler bu haberimizde tarikhaber.com ama haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla e, haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye'de Türkiye'ye